Değerli izleyiciler, Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yıldırımdan elektrik elde etmek bugünkü konumuz. Biliyorsunuz çok sorulan bir sorudur bu. Bir yıldırım darbesi bir şehre veya eve güç sağlamak için yeterli enerjiyi sağlar mı? Cevabı basit hesaplamalarla vereceğiz. Ama önce size yıldırımın oluşumunu sağlayan bulutlar hakkında bir ön bilgi vereyim. Yıldırımın oluşumunu sağlayan bulutlar, dünyamızı çevreleyen atmosferin satosfer tabakasında 13 kilometreye kadar olan dikine büyüklüklere sahip olarak oluşurlar. Bu gökyüzünde oluşan bulutları daha yakın bir görüntüyle izlemek, görmek istersek, işte özellikle yıldırımı meydana getiren bulutumuzun adı kümilonimbus bulutudur. Bu bulutlar dikey gelişen bulutlar olarak adlandırılır. Yoğun yağmur ve kar yağdıran bulutlardır. Bunların dört tipini sayabiliriz. Kümülüs, nimbus nimbostratüs ve stradokümülüs. Demin de bahsettiğim gibi kümülönümbüs bulutu bunların içinde en önemli karakteristik özelliği şimşek ve gök gürültüsü olandır. Yıldırımın türleri de internette rastlayabileceğiniz bilgilerdendir. Bu türler bulut içi, buluttan buluta, buluttan yere, buluttan havaya, maviden şimşek, örs yıldırım, ısı şimşeğe şeklinde atlar alır. Yıldırımın en karakteristik özelliği gök gürültüsüdür. Gök gürültüsü elektriksel boşalma ile 20 bin dereceye ulaşan, Sıcaklık ile atmosferin ısıtılması sonucu ışık kanalı boyunca oluşmaktadır. Bu bir şok dalgası üreterek çevredeki açık havayı sıkıştırır. Ardından da şimşek kanallarından dışarı doğru yayılırken akustik dalgaya dönüşür. Bu ark içindeki 20 bin derecelik sıcaklık güneş yüzeyi sıcaklığının 3 katına varan bir sıcaklıktır. Ve bu kadar Büyük bir sıcaklık artışı çok kısa bir sürede gerçekleştiği için hava katmanları kütleler arasında muazzam bir genleşmeye sebep olarak hareket ortaya çıkarır ve bu hareket hem akustik dalga hem büyük bir çevreye basınç üreten bir etki oluşturur. Bir şimşek çakması ortalama 4 çakma serisinden oluşur. Her şimşek çakmasının boyut ve süresi değişiktir. Ancak tipik olarak ortalama 30 mikrosaniyedir. Her çakma için ortalama en yüksek güç 10 üzeri 12 watt'tır. Bu bilgiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi yıldırımın çok büyük, çok güçlü bir olay olduğunu bize hissettiren en önemli etkisi gök gürültüsüdür. Sebep oldu gök gürültüsüdür. Bir de ortaya yaydığı ışıktır. Gece çaktığı zaman gündüz gibi ışıtır her tarafı biliyorsunuz. Fakat bu olay çok kısa bir zaman aralığında olur. Yani mikrosaniyeler sürer. Bir aralık içinde olur ve biter. Şimdi hesap yapmaya geçtiğimiz zaman standartlarda bir yıldırım akımı için tanımlanan değerlere bakıyoruz. Tabi bu değerlerden bize gerekli olanı akım ve gerilim değerleri. Yıldırım akımı 5 kA ile 250 kA arasında bir değişkenlik gösterir. 250 kA dediğim rakam, 200 kA dediğim rakam, 200 bin, 250 bin amper demektir. Ee, yine bu yıldırımın e, sahip olduğu potansiyelde 40 kV ile 120 kV arasında değişebilir. Yani az rastlanan ve çok güçlü kabul edilen bir yıldırım için ortalama düşünürsek akım için 100 kilo amper ve gerilimi için de 100 kilo volt diyebiliriz. Şimdi bu değerlere sahip bir darbe ne kadarlık bir elektrik gücü ifade eder onu basit ohm kanunuyla hesaplayacağız. Ohm kanundan gelen formülle hesaplayacağız. Bildiğiniz gibi güç eşittir p yani eşittir gerilim çarpı akımdır. Buluta ait gerilimi 100 kV ve akımda 100 kA aldığımız zaman ortaya çıkan güç 10 üzeri 10 watt olarak bulunur. Deminki anlatımlarda 10 üzeri 12'yi yıldırımın en yüksek sahip olacağı güç olarak belirtmiştik zaten. Bu 10 üzeri 10 wattlık enerji 10.000 MW olarak ifade edersek ve bu gücün de 1 saniye içinde Bırakıldığını varsayarsak, yani tüketilebilecek enerji 10 üzeri 10 watt bölü watt saniyedir. Elektrik faturalarımızda bildiğiniz gibi elektrik enerjisinin kullanımı ile ilgili birim watt saattir. Şimdi bu watt saniyeyi watt saate dönüştürer dönüştürürsek, 1 saat 3600 saniye olduğu için 3600 saniyeye böldüğümüz zaman bu enerji bize 2 onda 7 çarpı 10 üzeri 6 bizim ortalama bir yıldırım başına düşen watt saat cinsinden güç olacaktır. Şimdi bu bir kasabaya enerji verebilir mi? Veya ne kadar süreyle enerji verir? Kaç eve verebilir? Bu sorunun cevabını vermeye çalışırsak Ortalama değerler kabul edeceğiz gene. Bir evin buzdolabı, fırını, bilgisayarı ve benzer bir iki alet daha düşünürsek 2000 Watt'a ihtiyaç olduğunu varsayarız bir saatte. Bir günde 24 saat olduğu için evin bir günde tüketeceği enerji 48000 Watt saattir. Yani 48 kWatt'tır. Öyleyse evdeki güç tüketimini bir yıldırım gücüne bölersek darbe gücünü tüketecek olan evlerin sayısını bulmuş oluruz. Ev sayısı eşittir yani yıldırım başına ortaya çıkan enerji bu iki onda 7 çarpı 10 üzeri 6 idi watt saat cinsinden bunu bölersek 24 saatteki tüketime e, bir gün için 56 ev çıkar bir yıldırım olayı bahsettiğimiz değerlerdeki yani 100 kilo volt 100 kilo bir yıldırım olayı için bir günde 56 evin enerjisini sağlayabileceğimizi buluruz. Bu çok popüler bir cevaptır. Yani İngilizce web sitelerinde aranırsa, bu sürekli karşımıza işte bir yıldırım enerjisi 56 evi besler şeklinde çıkar. Fakat burada yapılan hesap bir saniye süre için yapılmıştır. Yıldırımın gerçekte süresi 30 mikrosaniye olacağı için olduğu için Ortalama süresi bir saniyeyi 30 mikrosaniye ile değiştirirsek buradaki enerji bu sefer 83,33 watt saate düşer. Yani 100 wattlık bir lambayı bir saat bile yakamazsınız bu sonuca göre. Aynen bizim bu hesabımız çok büyük bir yıldırım darbesi için yapılmıştır. Tipik örnekler için bunu yaparsak durum daha da dramatik olur. Bu tipik rastlanan en çok sıklıkla rastlanan yıldırım olayları genelde 100 kV 6 kA'lık bir yıldırım darbesi gösterir bize. Bunun gücü 600 MW'lık bir güçtür. Yani bu 100 kV 6 kA'nın çarpımından bulunur kebanın 1330 megawattır. Bir fikir versin diye söylüyorum. Bu yıldırımın gücünün ne olduğu hakkında. Şimdi yıldırım darbesi gene 30 mikrosaniye süreyle alırsak olayı. 30 mikrosaniye süren bir olay. Bunun yapacağı iş e, 600 kilo amper çarpı 30 mikrosaniyelik 600 megawatt çarpı 30 mikrosaniyelik bir zaman 18 kilowatt Saniyelik bir güç oluşturur. Bir güç ortaya çıkarır. Bu da kilovat saate çevrilirse gene 3600'e böleceğiz. Bir saat 3600 saniye olduğu için 0,005 kilovat saat çıkar sonuç. Bunu watt olarak ifade edersek saatte sadece 5 watt saatlik bir enerjiden bahsedebiliriz ki bu da 100 wattlık ampulün 3 dakika çalışması demek. olur. Sonuç arkadaşlar hesaplardan gördük Yıldırım enerjisi Yıldırımdan elektrik enerji elde etmek cazip bir konu konu değildir. Ha binlerce Yıldırım oluyor Bunların hepsinden enerji alacağım toplayacağım desem bunun için kurulabilecek bir sistemde biriktirecek enerjinin sisteme verilmesi. Gene de çok cazip bir konu olmamaktadır. Çünkü yıldırım enerjisi anlık bir, mikrosaniyelik bir enerjidir. E, belli bir süreye yaydığınız zaman çok küçük değerler ifade eden anlamsız bir büyüklüktür. Yıldırım olayı saniyenin milyon bir, milyonda birinin 30 katı bir zamanında olup bittiği için büyük gibi gözüken bir enerji yayar. Bu da insanları bu konuda Yıldırım'dan enerji, elektrik enerjisi elde etmek fikrine kaptırır. Ama yine işte sonuç olarak söyleyeceğimiz şey bu konu elektrik enerjisi elde etmek için cazip bir konu değildir. Hepinize teşekkürler ediyorum dinlediğiniz için. Sağlıklı günler dilerim tekrar.